Bugün 10 Ocak 2023 Salı, Mars günündeyiz. Aslan Burcu'nda ilerleyen ay sabah 4.52'de Kova Burcu'ndaki Satürn'le yaptığı karşıt açının ardından boşluğa girecek. Ay günün büyük bölümünde önemli başı yapmayacak ve boşlukta ilerleyecek. Güne karamsar ve ciddi enerjilerle başlayabiliriz. Bugün maddi manevi kendimizi güvende hissetmek isterken, iş, kariyer ve parasal konularda hırslı ve kararlı davranabiliriz. Yaşamdaki sorumluluklar, görevler, üstlerimiz ve otorite kavramlarıyla ilişkiler öne çıkarken zaman zaman kendimizi biraz kısıtlanmış ve engellenmişte hissedebiliriz. Duygusal olarak endişeli, karamsar ve depresif olmamız mümkün. Öğleden sonraki saatlerde önemli işler, görüşmeler, alışverişler için çok uygun olmayacağından rutin konulara yönelebilir, dinlenebiliriz. Ay akşam 18-15'te Başak Burcu'na geçecek. Akşam saatlerinden itibaren duygusal heyecanımız azalabilir, değişen enerjilerle birlikte günlük iş ve programlara daha fazla odaklanabiliriz. Ruhsal, bedensel, genel sağlık, hijyen ve bakım konuları da ilgi alanımızda olabilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.